Bugün 27 Ocak 2023 Cuma Venüs günündeyiz. Koç burcundaki ay güneş sabırsız ve meraklı enerjiler veriyor. Zaman zaman bireysel ve bencil isteklerde aşırıya kaçabilir, düşünmeden hareket edebiliriz. dürtülerimiz ve heyecanımızı kontrol etmeliyiz. Kültürel ve sosyal faaliyetler, spor ve fiziksel aktiviteler için de uygun bir gündeyiz. Öğleden sonraki saatlerde etkinleşecek ay ile kova burcundaki Satürn arasındaki olumlu açı disiplin ve motivasyonumuzu da yükseltebilir.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 Venüs Balık burcunda yücelir ve kendine has özellikleri yaşamamıza daha güçlü bir şekilde yansıtır. Bu dönemde ilişkilerde romantizm ve duygusal beklentiler artarken güzellik, estetik, sanat ve manevi kavramlarda daha verimli enerjiler alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.